2023'te en çok beklediğim diziler. Geçtiğimiz bölümde en çok beklediğimiz filmleri konuşmuştuk. Şimdi de dizileri konuşalım. Dizi konusu biraz daha karışık. Daha önce izlediğimiz dizilerin yeni sezonları veya yepyeni diziler var ve bunların milyarlarcası var. O nedenle bol bol unuttuğum dizi olacaktır. Burada sizden destek bekliyorum. Lütfen unuttuklar mı, atladıklar mı veya izlemedikler mi? Mesela The Offer halen izlemedim. Mutlaka aşağıya yazın. Ki ben de izleyebileyim. Anlaştık? Yay! <gülüyor> Minik bir hileyle başlayalım. Çünkü hala bu dizi başladı ve üzerine bir bölüm... Evet bir bölüm yaptım bile o da Lastovas bence bu senenin olayı en büyük diliği muhtemelen Lastovas olacak çok iyi bir başlangıç yaptı zaten bu kadar iyi bir malzemeden ve bu malzemeyi ilk başta yaratan kişi de projede olunca ve ortağının da çok iyi projeleri olunca çok da kötü bir iş çıkmasını beklemiyorduk zaten ve HBO Max işi iyi bir başlangıçta başladı bu videoyu bitirip hemen zaten ikinci bölüm izlemeye gideceğiz dolayısıyla Lastovas bizim için bu senenin en önemli projelerinden biri oldu ikinci bahsetmek istediğim dizi çok ani bir şekilde bir anda reklamlarını duymaya başladım. Henüz izlemedim ama çok büyük bir merakla bekliyorum. Çünkü isimler ilginç. O da shrinking. Shrink küçülme demek ama İngilizce argoda terapi almaya, psikolojik terapi görmeye de to see shrink derler ya beyni küçülttüğünü iddia eden bir aşağılayıcı bir terim aslında. E bu da Harrison Ford'un başrolünde olduğu. Artık o yaşta halen başrol taşıyabilmesi de iyi. Umarım konuşabilir bu dizide çünkü son filmlerinde çok böyle böyle diye konuştuğu için. Son Indiana Jones'dan hiçbir şey anlamamıştık. Yeni Indiana Jones'ta da oynuyor bu arada ama onu anmadım bile. Çünkü 4. filmden sonra hiç merak etmedim. Neyse. Shrinking ilginç bir film olacak gibi. How I Met Your Mother'dan ve daha ondan sonraki pek çok komediden tanıdığımız Jason Segel'ın yarattığı bir dizi. O nedenle büyük bir merakla bekliyorum. Keyifli olacak, tatlı izlenimli bir dizi olacak gibi duruyor. Bu da merakla beklediğim Ocak ayı içinde gelecek dizilerden birisi. Şimdi sürpriz bir ismim var e, tahminimce izleyenlerin çok büyük kısmının duymamış olduğu Party Down neredeyse 10 yıllık mı diyeyim kaç yıllık bakmadım tabi yine müthiş bir hazırlık yapıyorum. Aradan sonra 3. sezonuyla geliyor. Bu büyük arada o dönem çok da tanınmayan oyuncuların bir kısmı oldukça ünlü oldu hatta Severance'ın başrolündeki yine adına bakmayı unuttuğum. Hemen bakalım. Ama şimdi baktığım ve size söyleyebileceğim Adam Scott başrolündeydi Party Down'un birkaç yine artık ünlü olan oyuncu ile birlikte ve dizi sürpriz bir şekilde ve 3. sezonuyla bu sene Starza dönüyor. Benim için böyle yıllardır andığım külp bir diziydi. Küçük bir kitlesi olan bir diziydi. E ama heyecanla bekliyorum. Bu devamlı partilerde catering yapıp çok daha büyük hayalleri olan gençlerin... ...artık çok da genç olmasalar da... ...minik hikayesinin 3. sezonu. 2023'te merakla beklediğim işlerden bir diğeri. Bana bunun çekildiğini hatırlatan Tarata'da tekrar buradan teşekkür ediyorum. podcasti de umarım bugün yarın kaydedeceğiz. Bir diğer geçen sene en büyük patlama yapan işlerden birinin... ...bir sonraki sezonu bu sene gelecek olan... Sezon finali büyük bir twistle biten Ted Lasso'nun yeni sezonu başlıyor bu sene. heyecanlı bekliyorum. Duymadıysanız nerede yaşıyordunuz son iki yıldır? Merak ediyorum. Üçüncü sezonda umarım kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden aynen devam edecek. Her bir karakterini ayrı ayrı sevdiğim ve en sevdiğim karakterlerden birinde. Geçen sezonun sonunda kötü adam yapan bu dizi yeni sezonda bize nelerle bekliyor yakında göreceğiz. Tabii şimdi söyleyeceğim dizi tahmin et. İkinci sezon. Bakmadım ona. Büyük ihtimalle bu sene gelmeyecek. Bir tane daha çok sevdiğimiz dizi var. The Bear. Evet, The Bear gerçekten o var? Evet. The Bear ikinci sezonda 2023'te bir aksilik olmazsa bizimle olacak. Geçen senenin bizim için en büyük sürpriziydi. Bayıldım. Onun üzerine de bir bölüm yapma planım var. Şimdi hatırladım. Aşk çok seksi. E, Shameless'ta da çok seksi. Shameless'ta daha da seksiydi. The Bear'in yeni sezonu bu sene içinde çıkarsa harika olacak. Onun da finaldeki aşırı optimistik final dışında e, merakla beklediğimiz bir diğer dizi. Ve uzun zamandır dedikodusu dönen çıkış tarihi halen kesinleşmemiş olsa da büyük olasılık çıkacak olan, artık her videoda adı geçen Dune. Dune'un da bir dizisi geliyor. O da The Sisterhood. İlk filmde çok fazla görünmüyor Aslında başrollerdeki Jessica da bir Beneceserit'ti. Aslında o Beneceserit tarikatinin, cadıların kuruluş ve gelişim hikayesini anlatacak. Dune'un 6. kitabı da biraz bu konulara değinse de doğuşu olmasa da onların işleyişine değinse de aklında çok fazla şey bilinmeyen bir tarikat ve çok gizemli bir tarikat bu evrende. Onların hikayesini anlatan bir dizide yakın zamanda çıkacak. Bir HBO Max dizisi ve filmdeki yani ilk kitaptaki olaylardan yaklaşık 10.000 yıl öncesinde geçecek. Hu! Heyecanlandım bile. Ve Mansiyon'a geçmeden önceki son büyük beklediğim dizi sanıyorum ki bu videoyu izleyen herkesin izlemiş olduğu Black Mirror'ın 6. sezonu da bu sene içinde ekranlarımızda olacakmış. Yine Netflix'te. Heyecanla bekliyoruz hiçbir şey bilmiyoruz hakkında ama Black Mirror'ın en güzel tarafı o zaten. Onu da çok merakla bekliyoruz. Hakkında bir şey bilsek de yine bizi ters köşe yapacak zaten. Black Mirror 6. sezonu da heyecanla bekliyoruz. Mansiyonsuz asla. Gelelim Mansiyonlara ki Mandalorian ilk sezonuyla oldukça devrim getiriyor. hele teknoloji olarak biraz sıradan sinema bilgilerinde de değinmiştik. Şimdi 3. sezonda neler olacak başımıza neler gelecek onları göreceğiz. Mandalorian'ın yeni sezonu da geliyor bu sene. Bir diğer mansiyonum çok emin olamamıştım buraya eklemek için özellikle son sezonlarda iyice coşmaya başladı ama Yuun'un da yeni sezonu bu aralar geliyor hatta ikiye bölünerek gelecek o da. Onu da hani izlettiriyor kendini. O nedenle bekliyoruz onu da. Bir diğeri çok ilginç. Bu bölüm için araştırma yaparken gördüm. Çok kötü çıkma ihtimali de var. Ama artık nasıl bir Cameron hayranı olduğum biliniyor. Onun podcast'te de bahsettiğimiz True Lies filminin dizisi geliyor efendim. Bakalım nasıl olacak? Aslında potansiyele sahip bir konuydu. Bir anda kendini ajan olarak bulan bir kişi. Bakalım neler olacak? Ve son bahsetmek istediğim mansiyonda aslında hiç ilgimi çekmiyordu ama sadece harika bir fragman hazırladıkları için heyecanımı uyandıran Marvel'ın Secret Invasion'ı. Böylece iki videoda bir tane Marvel işi eklemeyi başardık. Fragmanı inanılmaz olduğu için ve aslında Fury'nin hikayesini anlattığı için bir miktar ilgi uyandırdı bende. Evet Nickfue Helal Kız ismi hatırladın. Yaşadığı hikayeyi bize anlatacak. İlginç bir fragmanı var izlemediyseniz izleyin. O da bu sene vizyonda. İlk aklıma gelen en çok merak ettiğim 2023 dizleri bunlar. Neleri unuttum? O abone kesin... için destek olmayı unuttunuz mesela siz. O, ben, o onların unuttuğu, sizin unuttuğunuz. Ben benim unuttuklarımı soruyordum. Yorumlara yazın, like atın, arkadaşlarınızla paylaşın. Bak bu keko hiçbir şey yazmamış gene. Al bak işte eksikleri yaz deyin arkadaşlarınıza ki etkileşim olsun. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize <gülüyor> iyi bakın.